arkadaşlar. Muhteşem bir yere geldim. Alayım dim çayını hatırlıyor musunuz? İşte ona benzeyen bir yer. Ama Ege'deyiz. Hadi video başlasın. Yuvarlakçay şey arkadaşlar benim de hayran kaldığım bir yer çünkü muhteşem bir doğaya sahip. Köyceğiz'e gelip şöyle gölün etrafında bir şeyler içip Çarşıdan da ufak bir alışveriş yapıp doğal organik ürünlerden buraya uğramadan geçilmemeli diye düşündüm. Ve Akdeniz sonrası buraya gelme kararı aldım. Daha önceden Alanya'da yani Akdeniz'de benim bir numaralı yerim dim çayını size çekmiştim biliyorsunuz. Sağda hemen göreceksiniz ya da solda nereye koyuyorsam videoyu. Şimdi sıra Ege'nin en güzel nehrinde. Ama bu nehrin muhteşem bir hikayesi var. Benim için muhteşem en azından. Ee, şu an görüyorsunuz, <gülüyor> salıncağa biniyorum, salıncak çok hoş her yerde bütün restoranlarda yapılmış ve hani ayaklarınız suya deye deye sallanıp eğer bikininiz mayonuzu varsa bir şekilde atlayabiliyorsunuz. Hani e, bu keyifli kısmı, eğlenceli kısmı harici bu nehir 200 yıl önce kurumuş. Kuruduktan sonra ahali çok üzülüyor. Köyceğiz Gölü'ne akan o çiçek dağından akan su bir anda yok oluyor. Ve karar veriyorlar belli bir süre kuraklık çektikten sonra yer altından bu suyu nasıl çıkarabiliriz diye. Ve toplarla eski patlatma yöntemiyle yer altından su çıkarmaya çalışıyorlar. Ama hazin bir son çünkü hemen olmuyor. Ama sonra belli bir zaman geçiyor. Belli bir dönemden sonra da bir anda yer altından Sular fışkırmaya başlıyor ve yuvarlana yuvarlana akıyorsun Ahali çok seviniyor köylü ve adını da yuvarlak çay koyuyor bu nehrin. Ve daha sonrasında da ilk bulunduğumuz yer Çınar restoran olmak üzere birçok restoran öyle yan yana yan yana kuruluyor. Yerli ya da yabancı birçok turistin de ilgisini çekiyor. Şu an hafta içi geldim. Hafta içi gelmiş olmama rağmen çocuklar ciyaklıyor, aileler yemek yiyor, orada koşturanlar, burada eğlenenler, oturup kafasını dinlemeye çalışanlar gerçekten ama 7'sinden 70'ine herkesi hitap edebilecek bir yer burası. Eğer tercih ederdi yolumuz düşerse Köyceğiz'e falan herkes bir Köyceğiz'i merak eder. Yuvarlak çay nerede diye sorun muhakkak zaten size göstereceklerdir. Çocuğumuz ağlaya ağlaya gitmekle birlikte sanırım bir sıkıntı yaşadı. Alif ise onu paketle de götürüyor. Neyse onlar bir ayrılsınlar tekrar konuşacağım sizinle. Evet çocuk uzaklaştığına göre hemen devam edebiliriz. Efendim burada suyumuz soğuk 5-6 derece ve hani girmek isteyenler gene girebilirler tabii ki. Ben ayağımı suya soktum dim çayına göre daha iyi geldi bana. Ama e, üşüt edebilirsiniz dikkat edin çardaklarla ve hamaklarla ve salıncaklarla acayip bir sempati kazandırmış tesis etrafa. E, bütün turistler o salıncakta sallanıyorlar işte hamaklarda efendim çardaklarda yemeklerini yiyorlar ve 8-9 saatte akşam 8'e 9a kadar burada takılabiliyorlar. Çınar Restoranı'nın butik oteli de var. Diğer yerlerin var mı bilmiyorum. Ben internetten baktım ilk kurulan tesis olarak burası meşhur olmuş Yuvarlakçay'da sonra diğer yerler Yeşil vadi işte Yuvarlakçay bilmem ne restorantı diye devam eden birçok birbirine benzeyen tesis açılmış. Hepsindeki sistem aynı. Yuvarlakçay'da muhakkak salıncak kuruluyor. İnsanlar sallansınlar diye turistlerin ilgisini çekmesini ve eğlenceli kılmasının tek şeyi bu olmuş Yuvarlakçay'da. Ve iyi düşünmüşler, güzel yani giremiyorsan bile suya bir şekilde sallanmak, o sallanırken de ayağını suda hissetmek keyifli bir şey. Ayrıca de arkadaşlar kış ayında da gelebiliyorsunuz bu tesise. Kış ayında tabi daha soğuk oluyor, dağların arasındayız çünkü bir saatlik bir mesafede geldik buraya. Dağların arasında olduğumuz için ısı da, sıcaklık da hemen düştü. E, muhakkak köylüden ama portakal ve mandalina alın kış ayında geldiğinizde köylü yolda da organik reçeller vesaireler yapmış, satış yapıyorlar. Benim Akdenizimin e, mandalinası, efendim portakalı çok güzeldir, muzlu. Ama buranın da e, gene aynı şekilde mandalinası ve portakalı Yenmeye yani değer. Şahsen ben her reçeli yemem. Portakala bayılırım. Ee, biraz önce gördüm tam da benim istediğim gibi küçük küçük yapmışlardı. Ben de buradan alıp gideceğim ama kış ayında geliyorsanız daha yoğun e, görürsünüz. Daha yoğun da alışveriş yaparsınız. Daha çok organik ürün oluyor. Şimdi yaz ayı olduğu için artık burada bir şeyler yiyeceğiz ve buradan gideceğiz. Ama kış ayı siz uğruyorsanız köylünün o şeyler daha çok e, zengin olacağı için istediğiniz birçok şeyi de bulabileceğinize inanıyorum. Bu arada bakalım burası nasıl? Fiyatlar nasıl? Hemen şöyle size bir göstereyim. Gördüğünüz üzere ekranda menü bu şekilde. Fiyatlar da fena değil, turistik bir yer. Yerli ve yabancıya hitap ediyor. Yabancı nasıl geliyor derseniz, tabii tur şirketleri ve otobüslerle de onların rehberleri var bir şekilde burayı buluyorlar. Ama yerli zaten bir şekilde akrabasıyla vesairesiyle ya da ben nasıl bulduysam geliyor, buluyor, akşama kadar vakit geçiriyor. Alkolün de olduğu bir tesis burası. Haliyle akşam 12'ye kadar eğer yoldan geri dönerken korkmuyorsanız burada bayağı bir vakit geçirebilirsiniz. Alkolünüzü de alırsınız. Çünkü dönerken biraz virajlı yollarda, şahsen ben çok korkuyorum. Kendi şoförlülüğünüze güveniyorsanız ben hiçbir zaman güvenemedim. Belli bir saat dilimine kadar burada takılıp döneceğim. Şimdi biraz etraftan daha çok görüntü almak istiyorum ve yemek yemek istiyorum ama tam bir şey de yemek istemiyorum. Ben nedense bu tarz yerlerde hep bir şekilde alabalık vesaire tercih etmiyorum, dışında sigara böreği olsun, patatesi olsun, o tarz şeylerle besleniyorum. Yine ortaya karışık bir şeyler yapacağım galiba. Hadi gelin birlikte buraları biraz daha keşfedelim. Ondan sonrasında da tekrar Köyceğiz'e döneriz ya da Muğla'ya döneriz. Çünkü Ege bölgesinde daha devam edeceğimiz yerler var arkadaşlar. Hatta yolumuzun üstünde Ayyaka var. Neden olmasın? Oraya da uğrayabiliriz. Müzik Arkadaşlar e, sahibi şu an çok meşgul, e, kendi sanki sahibiyle çalışanı uzun uzun çalışıyor ama fiyat bilgisi geçti bana kişi başı 400 çift kişilik oda 400, 400 800 aile olması 1200 yani kişi başı 400'dan bir fiyat. Bilgisi üstüne altına çıkmamış odanın değişikliğine büyüklüğüne vesairesine göre çok mantıklı herkesin kalabileceği bir yer eğer sizin de bütçenize uyuyorsa yuvarlak çayda Çınar restoranta gelip aynı zamanda Çınar Vatik Otel'de konaklayabilirsiniz bir iki gün Ama buraya da bir iki gün vakit ayrılır sonrası köyceğiz Dalyan işte Muğla Ak falan devam edersiniz ayaklarım donuyor burada oturup da bir saat yemek yiyemem yani kaçacağım buradan <gülüyor> Gerçekten bikininizle ve mayonuzla gelin arkadaşlar. Ben öyle yapmadım sadece salıncak keyfi yapabiliyorum ama suyu da çok öyle aman aman soğuk değdiğim çayı gibi hani çok fazla soğuktan nefret etmeyen bir insansanız 5-6 derecelik suya aileyle girer yüzersiniz ve çok temiz bir suyu var. Biz de böyle malmal mal geziniyoruz işte üstümüzde kıyafetlerle milleti atlarken suya. gördüğünüz üzere çardak bölümü var arkadaşlar şahit masada değil de ben şöyle keyfime bakacağım diyorsanız burayı tercih edebilirsiniz şurası boş sanırım ben de oraya iki dakika geçeyim daha geldik? Bu videoyu beğendiyseniz eğer zil butonunu açmayı unutmayın bana abone olmayanlar abone olun lütfen o güzel yorumlarınızı da eksik etmezseniz sevinirim daha çok izleyeceğimiz sözcüğümüz yer var e, gezemeyenler içinde bir fikir sahibi e, olmalarını sağlıyor bu videolar diye düşünüyorum. Ben de iki senedir pandemide oturdum evde. Geçen, size, geçen sene size Alanya yazlık vloglar, gezintiler vesaireler çektim ama bu sene böyle biraz karma olsun istedim biraz Akdeniz'den biraz Ege'den. Montajlarımı da karışık yapıyorum. Hop bir anda işte Alanya'daydık hop bir geldik yuvarlak çay Ege köyceğize ama giderken de çekmiştik. Hep karışık karışık oluyor ama. Her yerden görün istiyorum. Çünkü ben de özlemişim her yere gitmeyi, yemeği, içmeyi, gezmeyi, tozmayı nerede, ne meşhur, ne kadar ödüyoruz, nedir, ne değildir diye. Ekonomi gerçekten çok pahalandı arkadaşlar. Bayağı sıkıntıda gidiyor. Türkiye halkının gelir düzeyi ve gider düzeyi arasında bir denge kalmadı. Her ne kadar öyle olduğu söyleniyorsa da benim gibi gezen, tozan, her yerde yiyen, içen biri, bunun böyle olmadığını farkında. Onun için en ucuz nerede yiyebiliriz, nerede içebiliriz, nerede kalabiliriz. Ama bir taraftan da keyfimizi sürebiliriz, tatilimizi yapabiliriz. Amaç bu. Duvarlakçayı da onun için gelip çekmek istedim. Burası da güzel bir yer, uygun bir yer. Ailenizle gelebileceğiniz 7.24 takılabileceğiniz bir yer. 7.24 diyorum çünkü Çınar Restoranı butik oteli de var. Tabii ki burası tesis 12'ye kadar açık ama siz eğer burada kalmak istiyorsanız, konaklamak istiyorsanız butik otelinden de faydalanabilirsiniz. Bu bir reklam değil. Çınar Restoran ilk kurulan bir tesis olduğu için burayı tercih ettim ve bahsediyorum. Diğer yerlerde restoran, restoran, restoran olarak devam ediyorlar. Eminim ki burada yaşıyor olsaydım diğer yerlerde de tek tek çekerdim size. Hem de fiyat karşılaştırması yapardık. Ama Ege biraz daha bana göre Akdeniz'den ucuz bana öyle geldi yani. Akdeniz biraz daha pahalanmış, biraz daha turistlere yönelik olmuş. Ege biraz daha bu konuda vicdanlı. Yerli turistize düşmüş, ona göre makul kalmış fiyatları. Evet, benden bu kadar şimdilik. Bakalım haftaya nerede olacağız? Nereye gideceğiz? Nerede gezeceğiz? Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Yoksa artık İstanbul'a mı dönüyoruz? Dönmeyelim ya İstanbul'a değil mi? Gezelim şöyle yeşillikler içerisinde. Ya ben çok özlemişim maviyi, yeşili. Her şeyi çok özlemişim. Siz de özlediyseniz ama gidemiyorsanız videolarıma gelin. Ben çok mutlu olurum çünkü hayatı paylaştıkça sevenlerdenim. Onun için bu videoları çekiyorum ki size paylaşıyorum. Siz de oturduğunuz yerden geziyormuş gibi olun diye. Ama sevdiğiniz yer olursa da olabildiğince fiyat göstermeye çalışıyorum. Kafanızda bir fikir edinir, ona göre bir tatil planlarsınız. Sizi seviyorum. Haftaya görüşürüz. Nerede olacağımızı şimdiden söyleyemiyorum. Montajda nasıl olur onu da bilmiyorum ama... Kocaman öpüyorum siz kendinize çok iyi bakın.